Bugün 15 Mayıs 2022 Pazar Güneş günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne tutkulu ve hızlı enerjiler verirken spiritüel kavramlara da ilgimizi arttırabilir bugün iş kariyer para finansal paylaşımlar uzun vadeli bütçe ve hesaplamalar yatırımlar için de verimli değerlendirilebilir ruhsal konulara da ilgimiz artacağından bilinçaltı çalışmaları kişisel dönüşüm terapi arınma diyet detoks ve şifa uygulamaları içinde günü değerlendirebiliriz Öğleden sonraki saatlerde Ay, Boğa burcundaki Uranüs'le karşıt açı yapacak. İçinde bulunduğumuz şartları değiştirebilecek beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Ruh halimiz bu saatlerde heyecanlı ve huzursuz olabilir. Hızlı ve spontane davranışlar gözlenebilir. Maddi konularda oluşabilecek hızlı gelişmeler nedeniyle alışverişler, yatırımlar, para hesapları ve paylaşımlarda dengeli davranmaya çalışmalıyız. Bugün Boğa burcundaki Güneş ile Kova burcundaki Satürn arasındaki dik açı kesinleşiyor. Kişisel sorumluluklarımızla ilgili hak edişler karşımıza çıkabilir. Hata ve ihmallerimizle yüzleşebileceğimiz gibi yaptığımız çalışmaların kalıcı sonuçlarını almamız da mümkün. Aile büyükleri, otorite figürleri, yaşlı ve olgun kişilerle ilgili konular gündeme gelebilir. Kronik sağlık sorunları kendini daha fazla hissettirebilir. Hem kendi sağlığımıza hem de çevremizdeki yaşlı ve hasta kişilere karşı daha özenli olmakta fayda var.